Sıcacık bir günaydın demek istedim. Gece çok yorgundum. Muğla'da gezdik, pazardı. Bugün pazartesi. Hiçbir çekim yapamadım. Direkt uyudum. Muhteşem bir apart buldum. Esen Apart diye. Şimdi birazdan size gösteririm. Hemen şeye gitmek istiyorum. Kadın Azmağ'a. Kadın Azma diyorum çünkü Azmak Nehri vesaire diyorlar ama yanlış bilgi. Diğer YouTuber arkadaşlarım da çektiği videoları izledim ama hepsi yanlış bilgi vermiş. Arkadaşlar Azmak dereden biraz büyük nehir nereden ırmaktan biraz daha küçük su birikintisidir. adı Azmak Azmak nehri deyince iki su birikintisinin adını yan yana koymuş oluyorsunuz kadın Azmak Direk Kadın Azma ama bir gün işte maalesef bir arkadaşımız gelmiş Instagram'da Azmak Nehri, Azmak Irmağı falan diye etiketlemiş herhalde. Google'da da Instagram'da da o şekilde kalmış. Hatta tabelayı bile öyle koymuşlar ama bu önemli bir bilgi. Hani bilmenizi istiyorum diğer arkadaşlar söylememişler. Akyaka'da direkt Kadın Azma olarak geçiyor. Hemen direkt Azma'ya gidelim ve kahvaltı yapalım. balıklar şahane gözüküyor ya <gülüyor> kahvaltı var mı? Aa, süper. Gerçekten doğasına aşık olduğum bir yer arkadaşlar muhteşem. Eğer gelmediyseniz gelmelisiniz. Kahvaltı bir oturduğum yer hemen e, suyun dibi ve çok güzel ördekler var. Onları beslemek çok keyifli. Kahvaltı da muhteşem. Halili yerine geldik. Aslında girer girmez ikinci ya da üçüncü restorandı ama ee, kahvaltı yolundaydı. Hoş dedik. Saat bir buçuk diki oldu. E, şu an hiçbir şekilde kano ya da ufak tekne göremedim. Buraya gelmesi lazım normalde ama e, konuştuk. Yalçın e, suyum işindi. Belki ondan kaynaklı buraya kadar geldi ya da hiç yok bakacağız. Özellikle kahvaltıdan sonra. Ama şimdi kahvaltı var direkt. Çok güzel şeyler geliyor. Yavaştan yan tarafa gösterelim. Her şey çok güzel. Fiyat bilgi de vermek istiyorum bu arada size. Halil'in yerinde tek kışı kahvaltı, Serpil olacak şıkkı denizleniyor arkadaşlar. Bence bu atmosfere ve bu doğaya güzel. Arkadaşlar kahvaltı sonrası direkt teknelerin kalktığı yere geldim. Burada paylaşımlı olarak tekne turları var ama istiyorsanız özel de alabiliyorsunuz. Geçen sezon 15 TL'ymiş ama şimdi artmış olabilir. Burada her şeye de pazarlık yapmanızı öneririm. Çünkü hani halkına açık sezonda da olmadığımız için. Buranın sezonu Temmuz-Ağustos bu arada. Şimdi çok güzel kahvaltı yaptık ama kahveyi başka bir yerde içmek istedim. Onun için önce bir kahve içelim sonra da teknelere bineriz. Azman en başına geldik arkadaşlar. Şimdi Bahçe diye bir yer var. Çünkü burada bir Türk kahvesi alacağım. Biraz Azmaktan bahsetmek istiyorum size Kadın Azman'dan. Niye Kadın Azman? Çünkü kadınlar eskiden burada sodalı su olduğu için çamaşırlarını yıkarlarmış ve çok tertemiz çıkarmış, atmak çıkarmış. Bunu sabah söylemiş miydim bilmiyorum ama üst kısmı tatlı su belli bir noktadan sonra dibe doğru indiğimizde Azmak'ta. Tuzlu su var arkadaşlar tuzlu da bildiğimiz deniz balıkları var tatlı suda da istediğiniz tatlı su balığını tercih edebiliyorsunuz buradaki restoranlarda 7,5 kilometre kadar uzanan bir şey su birikintisi burası su birikintisi diyorum azmak diyorum ama nehir ya da ırmak demek istemiyorum fakat çok ilginç bir şekilde evet gerçekten insanlar da bunu kabul etmişler birçok şey gördüm tabela gördüm Azmak Nehri, Azmak Irmağı diye. Fiyatlar uygun. Geçen sezona göre e, tekni turunu da sormuştum. 15'ten 30 olmuş. Özel işte 150 iken 300 olmuş. Şu an arkamızdan geçiyor mesela. Toplu bu. Kişi başı 30 lira veriyorlar ve toplu bir şekilde kullanabiliyorlar ve sanırım 2, 4, 6, 8, 10. 10 kişi almış. Mantıklı. Ama şey e, çok fazla bir aslında ismi azmak. Küçük su birikintisi belli bölgelere yayılmış. Sadece bu arkamda görmüş olduğumuz kadın azma yok. İleride de başka bir yer var. Başka bir tarafta da dere tarzı bir yer var. Alanyalı olarak doğasına aşık oldum. Küçük bir yer, tatlış bir yer. Kışın incil top oynuyor. Belli bir kesim İstanbul'dan göç etmiş buraya. Ama hala daha az insanın olduğu yer hani güzeldir, hoştur doğasıyla zengin de derler ya o hesap bir yer. İleride ama göçler çoğalır mı? Evet çoğalabilir. İstanbul ve büyük şehirlerdeki ekonomik sıkıntılar onları göçe zorladığı için bu tarz yerleri tercih edebilir İzmirliler İstanbullular Antalyalılar ben bile düşünebilirim biraz vakit geçireyim burada iki üç gün sizinle de paylaşımlar yapayım belli olmaz bakarsınız seriye ben de at yakalı olarak sizin karşımıza yazlık vlogları her gün ayrı ayrı döşerim Neyse kahveyi içtikten sonra görüşürüz tekne turuyla bakalım bu arada yine indirim isteyeceğim bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim arkada gördüğümüz sazlıklar e, bayağı bir yoğunmuş. E, sonrasında dalgıçlar gelmişler bir güzel dibine sazlıkları temizlemişler ve e, girilmesi yasaklanmış şu an arkamıza girilmesi yasak üzmek yasak fakat en başında bir bölge var oradan girebiliyorsunuz suda çok soğuk hemen uyarayım e, hatta geçen sene Alanya din çayını çekmiştim karpuzu koyuyoruz bireye koyuyoruz ikisi saniyede soğuyor diye buranın da suyu aynı şekilde her baba yiğit bilemez. ben zaten hiç bilemez ama şöyle bir bıcı bıcı bıcı bıcı, bıcı ayaklarımızı sokabiliriz dadanımızı. ben denizi tercih edeceğim deniz içinde biç bakacağım ve size de önereceğim. Ee, çok fazla sivrisineğin olduğu bir yermiş ee, sağlıklardan ötürü halen daha var mevsimsel olarak ama belediye iyi çalışıyor dünden beri dikkat ediyorum devamlı bir ilaçlama devamlı bir ilaçlama haliyle de şu ana kadar ayraş pozitif kan grubuna sahip olan bir insan. Son olarak yenmedim. inşallah da yenmem önümüzdeki. <Gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> her yerde olduğu gibi burası da yazlık sayfaya yer olduğu için incik boncuk deniz kabuğundan süsler magnepler deniz gözlükleri ve tabii ki organik ürünler bakalım ne varmış kızılcık pekmezi karadut pekmezi hmm, kan yapar buraya akşam uğrarız arkadaşlar damla sakızı hmm rengi ederim, çok güzel. öyle mi kahve ile evet. bildiğimiz ne şekilde yapıyorum. şöyle size dükkanı da çekeyim dükkan gibi yapmışlar akşam burası durcu ne oluyormuş pazarı gibi açık alan diğer sayfaya yerlerindeki gibi belediyenin müsaade ettiği alana kurmuşlar burayı hemen azmağın başında Günlükler ne kadar acaba tekne turu olarak? 200 TL efendim. Pişi bir ada e, dolaşıyoruz. Öğle yemeğinde balık, salata, makarna, her koyda ortalama yarım saat, 45 dakika yüzme molamız var. Akşam saat kaçta geliyor Akşam tekne? Akşam üzere de 5.30 6 gibi tekrardan limana yanaşıyoruz. Tamam. Sabah hoş geldiniz çayları bizden ikramdır. Aa süpermis. Kalaltınızı alıp teknede kahvaltı yapabilirsiniz. Tamam kolay gelsin. Günde kaç mol oldu? Yani tekne turları maalesef öyle oldu. 2 saatlik. Tamam. Yani, şu an zaten Bozutu bile ÖTV indirimiyle alıyorduk. Şu an ÖTV'nin bir anlamı bile kalmadı. Yani benzinlikte 22 iki liraysa buraya 20 liraya denk geliyor. Arkadaşlar duyduğunuz Bu sene arkaya kadar sabahtan akşamı kadar tek bir soru beş buçuğa evet. kadar ve 200 lira. Görüşürüz. Kolay Görüşürüz. gelsin. Görüşürüz. İyi günler, iyi tatiller. Sağ olun. tari evler ön planda vakti zamanda alaylı bir mimar varmış bütün evleri bu şekilde inşa ettirmiş şu an toprağı bol olsun vefat etmiş ama evleri görüyorsunuz ahşap beyaz badana ve tektir.